Herkese yakala selam tabutlar bugün serpik'te yepyeni bir videoya karşınızdayım arkadaşlar evet Bugün serpik'te arkadaşlar gördüğünüz gibi Herkese bir videoya arkadaşlar biliyorsunuz ki Oğul tolkun tarihi belli oldu bu ilgili ne gelebilir neler ifşa oldu yine her zaman ki bunlara arkadaşlar söyleyeceğim bir sürü şey ifşa var arkadaşlar yine bu arada arkadaşlar saat tam on otuzda seref Yarın da saat tam on otuzda canımı bulacağım Canımıza gelme unutmayın arkadaşlar Tam tam saat on otuzda birlikte Bu otoku izleyeceğiz Bu otop da serefler tek tek anlatacağım arkadaşlar Ben biliyorsanız bu konular çok bilgili bir adamım O yüzden arkadaşlar yeniden de bak Bak Tövbe estağfurullah bakın ne yakaladım bak Tabi Adamlar Rusça çok iyi güncelleme yazar Türkler ne yazar Allah'ım ya İşte bu ne ol Neyse abi, Broz'da skin yazmış böyle neyse bize alınır. Şimdi abi, Vardım kafana vurdum az önce. Şimdi Broz Stars'a En son, Broz Toklar kaç saniye? Oldu önce bunu mı konuşalım? Abi. Hemen şöyle bir bakıyorum, Broz Stars'a resmi YouTube hesabına girmeme gerek yok zaten burada var. 3.49, 3.42, 3.46, 3.38, 4.21, 1.09, 4.06, 3.21 Hep böyle 3 dakikalarda 2 dakikalarda arkadaşlar. Peki bu Brawl Talk kaç dakika? Hemen size gösterelim. Biliyorsunuz ki Brawl Stars Twitter hesabından bile bir isim Brawl Stars'ın paylaşmış. Büyük bir günceme gelmeyecek, küçük bir gücene gelecek demiş ama Bize yalanladılar. Hemen arkadaşlarla birlikte Brawl Stars Brawl Talk diye Google yazdıklığınız zaman da böyle bir şey karşınızdık. Google yazdığınız lazım bu arada. Böyle Brawl Stars Brawl Talk Welcome Star Park 8 dakika 43 saniye yazıyor. Bunun üzerine tıkladığımız zaman da bizi Brawl keme kanalına atıyor. Yani arkadaşlar Brawl Talk 8 dakika 43 saniye. Peki 8 dakika 43 saniye oyun mu oynadınız? Yoksa bize gücünebilir mi anlattınız? Yani burada ne mi İyi bir güncelleme gelecek. Ne Şimdi abi Brawl Talk'tan neler bize söylenecek? Bunlara gelelim. Ben de fazla bir şey bilmiyorum. Fazla bir şey ifşalanmadı. Ama bir iki şey ifşalandı arkadaşlar. Yeni bir oyun modu hepsi var. Yeni karakter. Hepsini biliyoruz arkadaşlar. Ama önce şu Brawl Talk'un Türkçesine bakalım. Ne yazıyor? Bu haber arkadaşlar güzel bir oyuna devam ediyoruz Zeriden tam tamam güzel bir bekliyorum. Hemen şöyle izlep çekici çeviri yazdığımıza. Bu arada çok uzatıyorum ama neyse. Çok uzattığımı ben de biliyorum arkadaşlar. Brawl Stars, Brawl Talk, Star Park hoş geldiniz. Hediyelik eşya dükkanı. Kollette ve daha fazlası. Hedilek Eşya Dükkanı Arkadaşlar bak bir dakika Sen neden Star Park hoş geldiniz Peki Star Park ne demek? Yıldız Dükkanı Yıldız Parkı Acaba yeni bir oyun modu mu geliyor? Mesela Ödül Alı Ödül geldi oyun modu acaba hangi başlık yazıyor? Ödül Ödül Alı belki İngilizcesi yazıyordu başlıkta Burada Star Park yazıyor ki Star Park Yıldız Park Belki de bu yeni bir oyun modu arkadaşlar i̇şte Yeni bir oyun modu olabilir bu Bakalım hemen ifşalanmış mı diye hemen Google arkadaşlar yazdığımız zaman Brawl Stars Star Park Yazdığımız zaman abi Öyle bir şey var mı? Ee, yok ha, Star Park şunmuş de arkadaşlar ee, Bakalım başka bir şey yaz, yapmışlar mı? Ee, yok Başka bir şey yok Şimdi Star Park yine olabilir arkadaşlar. Hediye eşya döküren olabilir? Bu hediyelik eşya döküren de biz birilerinize hediye atabiliriz. Aynı şöyle olduğu gibi. Ya da bize günde bir sürü hediye... Mesela arkadaşlar üç günde... Mesela iki günde bir bize üç elmas verirler belki. Belki iki elmas, belki beş elmas. Hediyelik eşya döküren de bu da olabilir. Her şey olabilir herkese. Hediyelik eşya döküren ama bereç olacak kesin çünkü hediye diyor. Peki Collette denelim. ne? den abi? Collette ne yazmışlar? Bunun Türkçüsü yok. Türkçe olmayan şey ne olabilir? Bir isim. Ki bunun yeni ismi? Yeni karakterin ismi? Google Arkadaşlar, Brawl Stars Brawl Stars Collect'e Bak, Collect'e abi, Collect'e de yok ya şunu Collect'e yazdığınız zaman arkadaşlar Görseller'e Lan, Collect'e yazacaktık, bak Col Collect'e yazdığımız zaman arkadaşlar Bu karakter çıkıyor, bakın Brawl Stars'a yine gelecek karakter ve yeni skin, bakın şimdi Dün arkadaşların instagram hesabından bir kitap videosu yayınlanmış ama ya, Brawl tarihi söylenmişti. 7 Eylül diye ve bunu da yapıyorlar. Şimdi bu kitap Bunun elindeki kitap arkadaşlar bu. Bu da bunun yenisikini. Evet. Yeni seyrede büyük ayrı bu şekilde. Oyun için görüntüsü arkadaşlar bunun emze benziyor. Emze bir Korkut Korkuteması'ndan bir karakter olduğu için bu da büyük bir şey, Korkuteması olacak ve Tipe de çünkü bir korku karakterine benziyor. Şimdi abi kolek kollahta collect, bak şunu adını hep unutuyorum kollahta diyorum ben kollahta arkadaşlar kollahta yeni kromatik karakterimiz olmuştur arkadaşlar peki anlamadığım şey şu kollahta ya bu bakın kollahta ya bu ya da bu arkadaşlar ikisinden biri bu da olabilir çünkü bakın sizlere bir şey de göstereceğim bakın. Şöyle bir ovallik var sonra çıkıntı geliyor. Buna baktığımız zaman bunlara bir ovallik ve sonra çıkıntı geliyor. Peki ya sonra? Tekrardan böyle bir ovallik ve sonra tekrardan çıkıntı. Tekrardan böyle bir ovallik ve sonra tekrar çıkıntı. Ve sopası da aynı bu. Ayak şekli de aynı. Büyük ihtimalle kollet budur arkadaşlar. Bu ya da bu ikisinden biri. Ama ben bunun olduğunu düşünüyorum. Neyse arkadaşlar biz şimdi devam edelim ve daha fazlası denmiş. Peki bir güncelleme videosunda da 8 dakika olur demek ki bir sürü şey var. Anladınız mı? Bir sürü şey gelecekler ve buraya baktığımız zaman korkutmasına geleceğini çok da bir şekilde arka planları anlıyoruz. Ve bizim dediğimiz tahmin yeni bir şekilde çok güzel bir şekilde tahmin ediyoruz. Mültemelen tuturduk arkadaşlar ve sağda gördüğünüz gibi Mortis'in şapkaları var. Büyük ihtimalle. Ee, burada Spike'ın çorabı. Yine Brostars'ın yeni logosu. Hepsi burada arkadaşlar var benim gibi bu arada saat 10.30'dan yayın olacağız kesinlikle elimizde gelmeyin unutmayın arkadaşlar bu arada yarın da çok önemli bir video gelecek arkadaşlar neden o zamanlar video gelmediği için youtube'u bırakıyorum ben bütün açıklamalar hepsini isterim yapacağım arkadaşlar 7 dakikamız olmuş kaç dakika kaç megabert olmuş 40 megabert daha az abi şimdi abi peki şöyle bir geldiğimiz zaman Brawl Stars'ın kanalına O miras beni dediğimiz zaman abi. Bakın. Az önce arkadaşlar bu ben outro video girmeden önce bu burada yoktu. Daha yere o proto arkadaşlar bu arada. Şimdi bakın. Bakın. Şu, bakın Büyük ihtimalle şu adam arkadaşlar küçük güncelleme gelecek demişti. Abi bir de şunu küçük resmini görmek istiyorum ben. Resme yeni sekmede açtıralım abi. Şimdi Bu arkadaşlar Gale Az çok belli olmuştu. Gale'ın ne oldu? Burada da arkadaşlar Bu da belli oluyor. Bakın. Size göstertim karakter tıpatıp tıp aynısı arkadaşlar yani. Bu karakter bu tamamen gelecek arkadaşlar. Yeni oyun bulduğumuz zaman gelebilir. Kromatik bir karakterimiz olacak. Arkadaşlar. Ee, Hediye Dükkanı gelecek. Star Park gelecek arkadaşlar. Bunlar market gelecek akşam daha fazla bir sürü şey gelecek arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar, bu videomuzza arkadaşlar bundanlık benden bu kadar. Harika kamza burada ise hiç. Unutmayın arkadaşlar. O videolardan en az bir 50 like bekliyorum. Verirmişim ama 20 like bekliyorum. Kanalıza bakın. Görüşürüz ben. Bay bay.